Mesela takip ettik. Düzenli iş veriyor. Ee, 10 gün, 15 gün, 20 güne yaklaştırken ana arıyı öldürsek zaten o da 3 gün sonra çıkacak. Böyle bir şey yapabilir miyim? Meme mi 20 güne yaklaştır? Ee, ana arı kaç günde çıkıyordu? 16 günde. 16. 16 günde. O meme kaçıncı günde olduğunu tespit etmeniz lazım. Çıkmaya yakın ana arıyı öldürürseniz birazdan anlatacağım ikinci oğul, üçüncü oğul, dördüncü oğul gibi oğullarla karşılaşabilirsiniz. Bu ilk oğul, birinci oğul. Kovanın kendi ana arısıyla çıkan. Bu geride kalan aynı şekilde devam ediyor mu? Bazen devam etmiyor. İçeride bir sürü genç anarı var. Bunlar çıkıyor. Çıktığı zaman birbirleriyle dövüşenler oluyor. Ama dövüşmek istemeyenler de oluyor. Bunlar oğul verildiği zaman tarlada başka tarlacılar da varsa oğul gitti. Tamam. Ama tarlacılar geldi ve bir Diyelim ki 4 çerçevedik, 5 çerçevedik gene tarlacılar var kovanın içerisinde. Bu genç ana arılardan dövüşmek istemeyenler kovanın önüne çıkıyor ve sinyal verince bu tarlacıları topluyor, ikinci oğul oluşturuyor. Bir diğeri çıkıyor, bir sinyal daha veriyor, üçüncü oğul, dördüncü oğul. Arıcılar tarafından bu birinci oğul, hoş olsa da ikinci, üçüncü, dördüncü oğullar çok istenmiyor. Neden istenmiyor? Hayır. Küçük küçük oğullar olduğu için istenmiyor. Kovana koyuyorsunuz yarım çerçeve arı var. Göz doldurmuyor. Ondan dolayı. Veya koyuyorsunuz 3 tane 4 tane anarı var. Artı bu ikinci, üçüncü, dördüncü oğullarda çıkan ana arılar zaten çiftleşme uçuşuna gitmemiş ana arılar. Yani kovanda verimli olacakları da kesin değil. Bu Oğulların verilmemesini istiyoruz biz. Verilmemesi için yaptığımız şey şu. Birinci oğlu gördüysek eğer, alıp bir kovana koyduysak, bu ana kovan olsun, bu da birinci oğlu olsun. Bu oğul çıktı, yakaladık, getirdik, bir kovana koyduk, yanında başka bir tezgaha koyduk. Bu kovanın oğul verdiğini biliyoruz. Başka da oğul vermesini istemiyoruz. Bir sürü ana memesi var içeride. 50 tane 60 tane çıkacak. Belki gene oğul verecek. İşi garantiye almak için bu kovana alıyoruz. Başka oğulun oğlun tezgahına. Oğlu da getiriyoruz buraya koyuyoruz. Böylece ne oluyor? Bütün tarlacılar buraya toplanıyor. Bu kovanın eski yeri deydi ya. Bunda tarlaya gidip çalışanlar da eski yerlerine geliyorlar buraya giriyorlar. Bu oğul olduğu için bunun tarlacıları da buna çalışıyor zaten. Onda tarlacı arı kalmıyor. Tarlacı arı kalmayınca ana arılar çıkıyor. Oğul vermek için çıkıyorlar ama peşlerinden kimse gelmiyor. Gelmeyince kovanın içerisine girip mecbur dövüşmek zorunda kalıyorlar. Bu büyük sürü ana arı yapılması ve bir sürü ana arının dövüşmesi de bakın doğal bir seleksiyon zaten. Seçim. En güçlü olanının seçilmesi. Kalan ana arı arıyı söylerken 5 gün bekliyor, cinsel olgunluk yaşını dolduruyor, ondan sonra çiftleşme uçuşuna gidiyor. Bu 5 gün beklemesi de kovan içerisindeki diğer rakiplerini ortadan kaldırması için zaten. Hepsini ortadan kaldırıyor ve bir tane kalıyor. O bir tane de çiftleşme uçuşuna gidip geldikten sonra yumurta atmaya başlıyor, artık kovanın anağrısı o. Bu eğer yaşlanmadan dolayı verdiyse bunu değiştiriyorsunuz, evet. Dediğim gibi genç kadroda takviyesi yaparsanız bu arı üretimine devam ediyor. Bal dönemine de bir 15-20 gün süreniz varsa bu iki arıyı da birden sezona yetiştirme şansınız oluyor. Gelelim gene bunu önlemeye yönelik. Bakın oğul vermeyi önlemek için birinci derecede yapmanız gereken gerekli kuluçka çerçevelerin zamanında koymak. Gerekli kuluçka çerçevelerini zamanında koymak. İki, arının içerideki ana arısından memnunsanız. Oğul vermesini istemiyorsanız memeleri gördüğünüz zaman bu memeleri bozarsınız. Ve kuluçka alanını genişletirsiniz. Eğer doğru şey yaptıysanız tekrar memeler yapılmaz. Bir hafta sonra tekrar kontrol edersiniz. Bir hafta sonra gene memeler varsa gene bozup tekrar kuluçkayı kontrol edersiniz. Üçüncü haftada ana memelerini görürseniz o zaman genetik olarak oğul vermeye çok meyilli. Veya siz gerçekten kuluçka açma işlemini yapamıyorsunuzdur. İkinci haftadan sonra zaten çünkü 15 günlük bir dönem geçiyor ya kapalı yavruların hepsi çıkmış oluyor zaten. Yani kuluçka alanı zaten otomatikman açılıyor. Yani siz çerçeveyi yanlış koysanız bile kuluçka alanının açılmış olması lazım. Yani yabancılar bunu şöyle söylüyorlar. İki hafta. Ana memelerini kestikten sonra ana arının oğul verme isteği köreliyor diyor. Körelme diye bir şey yok. Zaten kapalı yavru kalmıyor o dönemden itibaren. Hepsi boşaldığı için kuluç kalanı açılmış oluyor zaten. Eğer yine yapıyorsa bakın o zaman ya böleceksiniz, arıyı dağıtacaksınız, ya ana arıyı değiştireceksiniz, başka bir alternatif kullanacaksınız. Ama iki hafta ben... Birçok yaptığım uygulamada ikinci haftaya kalmadı zaten. Bir daha meme yapma problemi görmedim. Çünkü kuluçka verme işlemini kafama oturtmuş şekildim. Yani gördüğüm zaman rahatlatabildiğimi düşünüyorum. Burada diğer alternatif. Anağrıyı öldürüp bu anarıları bırakmanız işte oğul vermeyi engellemez. Çıkan anağrılardan dövüşmek istemeyenler gene oğul verir oraya gider. Eski ana değildir, genç anadır ama gene bir sürü oğul verebilir. Yani bu oğul vermeyi kesmez. Şunu söylerler, ya bozalım da bir tane bırakalım. Bıraktığınızın sağlam ana arı olduğunu nereden bileceksiniz? Biz bal akımına sokmak istediğimiz güçlü kovanlarımıza ana arı çalışmayız arkadaşlar. Ben niye büyük kovanı riske sokayım? Ana arı gidecek, gelmeyecek, anasız kalacak. O riske niye sokayım ki? Benim için o kovan üretime devam edecek kovandır. Ha ben bu tarafta bir çerçeve, iki çerçeve varıyı anaar yaptırmaya çalışırım. Bunun gibi uygulamaları onlar da yaparım. Kaybedeceğim bir iki çerçevedir. Ama o kovanı kaybettiğim zaman 8 çerçeve arası kaybeder. Aradaki farktan dolayı ana kovanlara yani bala sokacağımız güçlü kovanlara anaar yaptırma, anaarı değiştirme gibi işlemleri yaptırmak istemeyiz. Ufak küçük kovanlarda denemelerimizi yaparız. Bu kovandaki ana arının düzenli olarak yumurta atması lazım. Ana arıyı öldürdüğünüz zaman, memeleri bozduğunuzda bir tane bıraktığınızda işte o sakatsa o kovan gider. Tehlike. Veya çiftleşme uçuşuna gitti, düştü, otobandan üstünden araba geçti, gitti ana arı. Kovan anasız kaldı. Hemen yapmamız lazım. İlla bozup bir tane mi bırakacağım diyor. Söyleyeceğim şimdi. Şimdi gene ani ana arı kayıplarında. Yani bu oğul verme. Ama herhangi bir ilaç etkisiyle biz kovan bakarken belki ana arıyı ezdik. Belki başka bir sebepten dolayı. Kovanda ani ana arı kaybolduğu zaman şu kenardaki petekler dışında. Peteklerin orta kısmında altıgenle bunu çizmiştim zaten. Altıgenlerin genlerin içerisindeki yumurtalardan bir tanesi seçilip bunlar bozulup genelde orta kısımda çanlar oluşturulur ve bunlardan ana arı yapılır. Bunlardan ana arı yapıldığı zaman yani peteğin orta kısmında yoğunlukla ana memeleri mevcidse biz bu kovanın aniden ana arı kaybettiği kanaatine varırız. Bir, bu ana arı çıkıp gene aynı şekilde çiftleşme uçuşuna gidip gelip yumurta atar. Burada bir problem yok. Gelemezse, gelemediği zaman... Kovan içerisinde yumurtlayan bir anarı olmadığı için mevcut larvalar anağrı yapılma süresini geçmiştir. Geçtiği için bu kovanın anarı yapma şansı yoktur. Biz bunu fark ettiğimizde veya bir kovanda anarı göremiyor, yumurtayı göremiyor, anarı olmalarından şüpheleniyorsak o kovana diğer kovandan yumurtalı bir çerçeve koyarız. Arılar üç gün sonra bu yumurtalı çerçeveyi ana memesi yaptılarsa, evet bu kovanda bir ana arı yok, kovan ana arı yapmaya çalışıyor. İster bu ana arıyı yaptırırsınız, ister hazır bir ana arıyı getir kutuyla koyarsınız, kovana kabul ettirirsiniz. Eğer uzun süre kovan nasız kalırsa, içerideki işçi arılar kovan içerisinde bir ana arı olmadığı için, Ürettikleri sütü anağrıya veremezler. Ürettikleri sütü gene aynı şekilde yavruya veremezler. Veremedikleri için süt kendileri tarafından tüketilir. Ve yumurtalık kanalları aktif hale gelmeye başlar. Yumurtalık kanalları aktif hale gelmeye başladığı için yumurta üretirler. Fakat ürettikleri yumurtalar dövsüz olduğundan işçi arı gözlerini yumurtlarlar ve erkek arılar meydana gelir. Bir gözün içerisinde bu durumda bir petek hücresinin içerisinde yumurta görürsünüz ve yumurtalar fazla miktardadır. Bir petek gözünde 5 6 7 8 görürsünüz. Fazla ve yumurtaların hepsi peteğin odak noktasının orta noktasında değil, kenar kısımlarındadır. Neden? İşçi arının Abdomeni kısa olduğu için karnı, peteğin tam orta kısmına yumurtayı bırakamaz. Kenar duvarına bırakır. Yumurta aşağıya düşer. Hep petek gözlerinin kenarında kalır. Ve erkek arı erkek arı meydana gelir kapandığı zaman çok fazla olmasının sebebi bir tane işçarının yumurtlamaması birçok işçarının yumurta atması. Biri gelir yumurta atar, ömrükü de gelir yumurta atar. Ömrükü de gelir yumurta atar. Buna Yumurtalı çerçeve koyduğunuz zaman meme yaptığında, memeyi bozup ana koyduğunuzda kabul eder çoğunlukla. Çünkü işçi arılar yumurtlamıyor. Fakat <gülüyor> bir diğer durum daha vardır. Diğer durumda. İşçi arı kuluçkasında. Şurada 3 gün yumurta süresi, şurada 4,5 gün ve 5 günlük süre demiştim. 5,5 günlük. 6 günde zaten işçi arı pupa evresine geçiyor. Şu dönem kritik demiştim. Şu 4,5 günlük yaşa kadarki işçi arı larvasına süt verilmeye başlanır ve süt verilmeye devam edilirse bundan anarı meydana getirilebiliyor. Bundan sonra bu 4,5 günlük ve 5,5 günlük yaştaki bireye hiç bunun alt yaşında birey yoksa, mecbur olarak bu yaştaki bireye süt verilmeye başlanırsa buradan geçit birey meydana geliyor. Bundan sonrakine istediği kadar süt verilsin iççi meydana geliyor. İşte şu geçit birey yine yalancı anağrı dediğimiz olay. Teminki yalancı anarı dediğimiz olay da teminki de giriyor. Fakat o yumurtlayan işçi arı sendromu diye tanımlanıyor. Bu geçit birey olarak tanımlanıyor. Burada oluşan birey kendini anar gibi hissediyor. Abdomen olarak işçi arıdan çok gelişmiş değil. Kovanda bir fenomon kokusu şeyi salgılıyor. Bir hükmü var. Fakat yumurtladığı yumurtaların hepsi işçi arı yumurtası. Çünkü üreme sistemi buna göre dizayn edilmemiş. Yumurtada yumurtalar hep erkek arı. Evet, yani yanlış mıydı? Tamam, içeride dediysem ya aman. Yumurtada yumurtalar dönsüz olduğu için hepsinden erkek arı meydana geliyor. Aynı yumurtlayan işçi arılar gibi, aynı şekilde özellikler gösteriyor. Yumurtalar tek olabilir ama hep kenarlarda oluyor onda. Bu ikisini birbirinden ayırmak çok zor oluyor. Biz bu durumla karşılaştığımız zaman temin söylediğim gibi birinci düzeyde çerçeve koyuyoruz. Meme yapıldıysa anarı koyuyoruz. Meme yapılmadıysa ya anarı var arı arıyoruz. Gene mecbur kalırsak baktık ki bir hafta daha geçti. Bu kovanın ballı polenli çerçevelerini kovanın içerisindeyim silkeliyip diğer kovanlara dağıtıyoruz. Diğer kovanlarımızı. Bu kovanın içerisinde boş çerçeveler bırakıyoruz. Öncelikli olarak şuna kadar bu arı kurtarılmaya değer bir arı mı? Yani iki çerçeve bir arıysa zaten diğer arılara dağıtıyoruz. Kovanı buradan silkeliyoruz, kaldırıyoruz. Yandaki kovanları buna doğru hafif kaydırıyoruz. Tarlacılarının buna girmesini sağlıyoruz. Uğraşmıyoruz. Zaten silkelediğiniz zaman bir çerçeve kalacak. Yavrular öbür kilere girecek. Ortadan kalkacak. Ama kurtarılmaya değer 7-8 çerçevelik bir arıysa bu kovanı İçinde ballı polenli çerçevelerini dağıtıyoruz. Bir yarım saat bunu sakinleşecek şekilde bırakıyoruz. Diğer arılarımıza gidiyoruz. Bölebileceğimiz bir arı seçiyoruz. Bu arıdan iki tane kapalı yavrulu çerçeve alıyoruz. Bir kovana koyuyoruz. Yanına iki tane ballı çerçeve koyuyoruz. Ve bunun ortasına da bir tane hazır ana arı koyuyoruz. Hazır ana kullanmak istemiyorsanız bir tane de yumurtalı çerçeve bırakıyorsunuz. Ama hazır anarı kullanmamız bu arıyı sezona yetiştirebileceğimiz bir arı yetiştirmek veya güçlü bir arı formunda en azından kışa girmek. Onun için hazır ana kullanılmasını tavsiye ediyoruz burada. Bu bölme arımızı hazırladık. Kenarda duruyor. Hazır bölme bir sunni oğlumuz var elimizde. Bu kovan sakinleşti. Çalışmasına devam ediyor. Bu kovanı alıyoruz. Sallamadan, silkeylemeden, tangırdamadan getiriyoruz. Güçlü bir kovanın kapağının üstüne arılar bu tarafa doğru çalışıyorlar. Bunu bu tarafa doğru bakacak şekilde bırakıyoruz kapağın üstüne. O hazırladığımız oğlu getiriyoruz. Bunun yerine koyuyoruz. Bunu da burada bırakıyoruz. Bu oğlunun içinde tarlacı varsa zaten eski kovanına dönüyor. Bu... Diğer kovandaki tarlacılar. Bu kovandan çıkıyorlar. Meraya gidiyorlar. Bal, polen, su topluyorlar. Geliyorlar. Kovana girecekler. Geliyorlar bakıyorlar ki kovan farklı. İçeriye giriyorlar. Koku da farklı. Ama bir anağrı var. İçeride genç kadrolar var. Onlar da yemek yemek yemek yemek yemek diye söyleniyorlar. Bakıyorlar dayanamıyorlar. Yürekleri sızlıyor. Yiyeceği bırakıyorlar. Ve gidiyorlar tekrar çalışmaya. Çünkü çalışan, verimli olan bir koloni var içeride. Burada üretken olmayan bir ana sahip, sürekli erkek arı üreten bir koloni var. Ama burada düzenli bir koloni var. Burada kendi nesillerini devam ettirebilecek bir koloni yok. Onun için burası onlar için zaten cazip değil ama mecburiyetten dolayı çalışıyorlar. Ama buraya geldikleri zaman faydalı bir birey olarak çalışıyorlar. Ve bu kovan benimseniyor ve bu kovanın arısı oluyorlar. 3-4 gün kadar bu kovana dokunmuyoruz. 3-4 gün tarlacılarını bu tarafa doğru kaydırıyoruz. 4 gün sonra bu kadroyu bu güçlü kovanının önüne silkeleyip kovanı ortadan göz önünden kaldırıyoruz. Çünkü buraya bırakırsanız o toplananlar buraya tekrar gelecekler. Göz önünden kaldırıyoruz. Onun kalan genç tarlacıları da bu kovana giriyor. Genç arıları bu kovana giriyor. Yalancı ana arı ve yaşlı tarlacıları bu kovan kabul etmiyor. Ne alayım ortadan kalkıyor. Sorunu çözmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Tekrar anlatayım mı? Yarın anlatayım. Yarın bize anlatırsan Ses kayıtlarını ne zaman alacağız hocam? Ses kayıtları geliyor da arkadaşlar ben isimleri Whatsapp'a kaydedemedim daha. Whatsapp'tan linki atacağım. Evet bu hem yalancı anar için rahat. Burada kurtaracağınızın şeklini kafanızda oluşturmanız önemli olan, nasıl yapacağınız önemli olan farklı birçok teknik uygulanır. Bu en garanti teknik. Bakın. Hiç kafanızı yormayacak, sizi yormayacak. Farklı bir şey. Kovanı git işte 3 metre ileriye, 300 metre ileriye silkele getir, buraya koy, öyle yap, böyle yap. Çok defa. Bu çok basittir bakın. Bir kovanın, zaten bir kovanın ile ilgili şüpheniz varsa. Ya bunda ana arı var mı, yok mu, kurtarılmaya değer mi, değmez mi? Onu önce bir kenara. Kurtarılmaya değmeyecek çok zayıf bir arı. Yanındaki arıları ona doğru kaydırırsınız, bunu kaldırırsınız. Bir yere doğru ters bırakırsınız, tarlacılarını bu tarafa kaydırırsınız. Kalan arıyı da orada güçlü bir arının önüne silkelersiniz, ortadan kaldırırsınız. Bu, bu kadar basit bir şey. Bir iki arı olduğu zaman her iki çerçevelik arınızı kurtarmaya çalışırsınız. Ama arı sayınız artmaya başladıktan sonra silkeler dağıtırsınız, kaldırırsınız kovan ortadan. Yani burada, bu arada sizin arınız, bu arada sizin arınız olduktan sonra hiçbir problem yok. Teşekkürler. Dün yalancı anar olayından bahsettik. Anar olmadığı zaman arının nasıl bir tepki verdiğinden bahsettik. Şimdi onun hem tekrar etmiş olalım, hem de gene yapmamız gereken şeyleri göz önüne alarak, hani bu uygulama dersleri zaten esasında. Kapatalım. O fanı devam ediyordur da yavaş yavaş tamam. Teşekkür ederim. Şimdi bu bir ana arı hücresi. Yavaş yavaş arılar tarafından hem uzatılıyor hem içerisindeki kurçuk besleniyor. Besleniyor ve uzatılıyor uzatılıyor. En son kapatılıyor bu. Ve bundan bir ana arı çıkıyor. Şimdi bir Evet yere doğru aşağıya doğru yapıyor bunu. Burada dünkü anlattıklarımın içerisinde dikkatinizi çekmesi gereken noktalardan bahsetmek istiyorum. Kovanda ana göremediğimiz zaman kontrol ederken Kovanda ana göremediğimiz zaman yumurtalı çerçeve var mı diye bakıyoruz. Yani bir ana var olup olmadığının ispatı bizde yumurtalı çerçeve. Kovanın içerisinde yumurtalı çerçeve varsa ayırt edebiliyorsanız dik olan çerçeve var mı diye bakıyoruz. Yani bir günlüğe kadar olan yumurtalar dik durduğu için dik duran yumurtalar varsa ki bunlar çoğunlukla yeni yapılan çerçevelerde en yoğun olarak olacak. Onlardakiler artık larva pupaya döndüyse daha iç kısımdakiler de kontrol edilebilir. Eğer yumurtalı çerçeve varsa kovanda bir anarı var. Yani bir gün öncesine veya o gün için var. Ama dik duran yumurta hiç yok. Yatık da yok. Tam yatık olan da yok. Sadece kurtçuk var ana arı yok. O zaman kovanda evet bir ana arı olmayabilir. Veya yumurtayı dört gündür kesmiş olabilir. Bu durumda da zaten eğer ana arı yoksa arılar tarafından kovan içerisinde ana memeleri oluşturularak yeni ana arı yapılmaya çalışılıyordur. Ekstra koşullar haricinde arı bunun farkına hemen vararak hemen hazırlığa başlar. Çünkü onun için zaman çok değerli. Ekstra koşulları da söyleyeyim. Yani herhangi bir kimyasal etkisiyle başka etkilerle bazen belki ırk özellikleriyle arının ana arı kaybının çabuk farkına varamadığını görüyoruz. Bu yoğun bal akımı dönemlerinde de olabiliyor. Bal o kadar yoğun geliyor ki onu şöyle değerlendiriyoruz. Arı yoğun bala çalışmaktan kovan içerisindeki durumla ilgilenmiyor bile. Yani bir ana arı varmış, yumurta atıyormuş, yokmuş, yumurta atmıyormuş falan onunla ilgili hiçbir düşüncesi kalmıyor. Tek derdi arının o dönem bal taşıyabilmek. Çünkü bu gibi durumlarla seneler içerisinde karşılaşabiliyoruz. Çok yoğun bal akımı olan yerlere geldiğimiz zaman hasata giriyoruz bir bakıyoruz kovanda ana arı yok. Anağrı yapılması için herhangi bir çaba da yapılmamış. Yani meme yapılmamış. Yoksa misal veriyorum. 15 gün önce anağrı yapılmış, çıkmış. Çifteşme uçuşuna gidip gelmemiş. Kovan anasız kalmış. Kovana baktığınız zaman bunu nereden anlıyorsunuz? Kenarlarda da memeler var ve boş. Kapakları açılmış, çıkmış. Ama kovanda ne anağrı var, ne yumurta var, ne yavru var hiçbir şey kalmamış. Bu kovana bir çerçeveyi yumurtalı çerçeve bıraktığın zaman hemen ana memesi yapılıyor. Yani ana arı olmadığının arı farkına varmış ama geç olmuş artık yavru kalmamış. Bu bizim için bir işaret. Yani içeride bulunan ana memelerinin görünümü bile bizim için kovanın durumunu tahmin edebilmemiz için bir işaret. Memeler kenarlara yapılmışsa oğula yönelik olarak ana değiştirmeye gitmiş olabilir arı. Ortalarda yapılmışsa aniden ana kayıpları meydana gelmiş olabilir. Ana hücrelerinin yapılma yeri şekli bile bize kovandaki durumun bir işareti. Birçok meme var. Bazıları açılmış bazıları açılmamış. Açılmışları görmedik ama açılmamışların bazılarının arkasında şöyle delikler var. Ama içerileri boş. Bu neyin belirtisi? Çıkan bir ana arı var. Çiftleşmemiş bir ana arı. Çıkmış, gitmiş bazı ana arıların yuvalarını bozmuş. Oradan ana arıları sokmuş, öldürülmüş. Kovanın içerisinde muhtemelen geziniyor. Ama daha yumurta atmadığı için bizim için çok çabuk ayırt edilemeyebilir. Çok seri hareket eder. Yumurtalık kanalları boş olduğu için çok seri hareket eder. Muhtemelen bu kızgınlık döngüsünden de meydana gelebilir. O 5 gün içerisinde cinsel olgunluğa gelene kadar kovan içerisinde daha seri, hırçın bir şekilde gezinir. Ve diye bir ses verir. Bunu da duyarsınız. Yani sessiz bir ortamdaysanız bunu duyarsınız. Bazen şunla karşılaşırsınız. Yani kovan bakarken dikkat etmezsiniz. Öyle üstün körü geçirken bir bakarsanız bir ses gelir. Kulak verirsiniz. Kovanda sesi duyarsınız. Aha dersiniz bununla ana arı var çıkmış. Kovanı incelemeye başlarsınız. Bir bakarsınız ki ana arı kaybetmiş arı. Yeni analar yapmış. Ve içeride bir tanesi geziniyor. Bunun gibi ihtimallerle karşılaşabilirsiniz. Burada hep bu döngüyü bilirseniz karar vereceğiniz şeylerdir işte bunlar. Onun için dikkat etmeniz önemli olan. Ee, kovandaki ana memelerinin yapılış şekli, durumu... Yavruların durumu, yumurtanın, larvanın, pupanın hep günlerini onun için söyledim. Durumuna göre kovandaki durumu karar vermeniz lazım. Bir kovanda işte dikkat etmemiz gereken bir şey. Ana arı var mı yok mu? Aradınız aradınız bulamadınız. Emin olamadınız yumurta da göremediniz. Ve tereddütünüz var. Yani kovanda bir ana arı olmayabilir. Yapacağınız en önemli şey kovana başka bir koloniden yumurtalı çerçeve koymak. Arı sayınız fazlaysa karıştırma ihtimaliniz varsa bu kovanı kovanı işaretlemek. Bu koyduğunuz çerçevenin üzerine işaret koymanız. Yani bir sonraki geldiğinizde bütün çerçeveleri tekrar elden geçirmezsiniz. Bu işareti koyduysanız 2-3 gün sonra eğer bu çerçevede ana memesi yapılmışsa bir hücre bozulup bu ana memesi haline getirilmişse ve burada ana arı yapılmış, bu aşağıya doğru olması ana arı memesi olduğunu gösteriyor. Ana memesi yapılmışsa evet diyoruz bu kovanda ana arı yok. Bu kovana ya bu anağrıyı çıkarttıracaksınız, anarı sahibi olacak ya da hazır anarı vereceksiniz. Burada tercih size bağlı tamamen. getirirken içindeki gerekiyor. Tabi tabi boşaltıyoruz. Silkeliyoruz ediyoruz ağrıları, boş çerçeve getiriyoruz. Yoksa o çerçeveyi alırken de o kovanın anağrısını alırsınız, koyarsınız. Burada ana var. Bu sefer o kovanda ana olmaz. Yani bu gibi ihtimallerden dolayı sağlama almak istiyoruz. Açtı mı? Bilgisayar açalım da flaş açalım. Da. Hata veriyor. Açıyor. Kısa bir nokta Açıyor. Şimdi bunu da tarama yapmayı biliyor musun? Bu fazla iyi anlamadım benim sadece. Tamam bu çalışsın. Bekledim biraz daha iyi Diğer koşul, bu çerçeveyi koydunuz, ama kovanda ana dağanamemesi yapılmadı bu çerçeveye. Siz hala kovanda bir anarı göremiyorsunuz. Birinci alternatif, kovan kendine yeni bir anarı yapmış olabilir. Normal koşullarda bu çok uzun sürmez. Yani 15 günlük bir dönem içerisinde anları çiftleşme uçuşuna gider gelir yumurta atmaya başlar ve yumurta görürsünüz. Ama geçen sene mesela anormal bir seneydi bu geçtiğimiz yaz. Yani bir aya kadar kovanda ana görüyorsunuz çiftleşme uçuşuna gitmiyor. Başka sebepler vardı yani. Tahmin edemediğimiz veya tespit edemediğimiz sebeplerden dolayı yumurta atmıyordu analar. Çiftleşme uçuşuna da gitmiyordu. Bazı kovanlarda bunları gördük. Bir ay kadar beklediğimiz kovanlar var mesela. Bu gibi işlemleri yapmadı. Bekliyorduk biz de yani. Ana görüyorduk. Bekliyorduk yapacak bir şey yok. Şimdi ana memesi yapmadıysa bu kovan. Çerçeve koyduk ana memesi yapmadı. Burada gene tekrar kovanı elden geçiriyoruz bir. Gene ana arı arıyoruz. Ana arı bulamamışsak bekliyoruz. Yani o baktığımız dönemde çiftleşme uçuşuna gitmiş olabilir ana arı. Birkaç gün sonra tekrar bakıyoruz. Artık bu yani şu kanaate vardıysak bu kovan ana arı yapmayacak. Ana memesi de yapmayacak. Bu kovana koyduğunuz ana arıyı da kabul etmeme ihtimali var. Yani bir ana arı koyduğunuz zaman kabul etmeme ihtimali var. Kurtarılmaya değer bir arıysa tekrar yumurtalı çerçeve koyup tekrar ana memesi yaptırmaya çalışabilirsiniz. Bakarsınız tekrar. Gene yapmıyorsa 1'er 2'şer çerçeve bu arıları diğer kovanlara dağıtırız. Yani diğer kovanlarımıza takviye yaparız. Onu tekrar zaten birazdan söyleyeceğim yalancı ana arıda olduğu zaman. Şimdi yalancı ana sendromu. iki olay olarak karşımıza çıkıyor. İkisini de birbirinden ayırt etmemiz çok kolay değil. Ondan dolayı Kendi bir tarasını bırak. Şimdi bu iki durumda yumurtlayan işçi da uzun süre kovanda ana olmadığı zaman işçi arılar tarafından yumurtalık kanalları aktif hale geçiyor ve yumurta atmaya başlıyorlar. Geçit bireyde işçi arının kuluçka evresinde 4,5 ve 5,5 günlük larva yaşında ki bireye arı sütü verip ana arı yapmaya çalışırlarsa geçit birey meydana gelir. Bu ikisinde de ikisinin sonucunda meydana gelen olaylar da aynı. Kovanda bir ana arı yok. Yumurta görüyorsunuz. Yumurtalar petek hücrelerinde. Kenarlarda ve sayıca fazla ve bunlar kapatılmaya bırakırsanız hepsi erkek arı olarak kapatılıyor. Kovanın içerisinde çok yoğun erkek arı oluyor ve kovan yavaş yavaş sönmeye doğru gidiyor. Şimdi burada ikisinde de durumun aynı olmasından dolayı burada yapacağınız çalışma birbiriyle denk. Ya yine bir yumurtalı çerçeve koyup deneyebilirsiniz. Ana memesi yapıyorsa ana memesi yaptı evet bu kovan anarı kabul edecek deyip anarı koyabilirsiniz. Diğer bir durumda da kovanı Kurtarmaya değer bir kovan olup olmadığına kanaat getirmeniz lazım. İki çerçevelik yumruk kadar işte bir avuç arıysa bu kovanı kurtarmaya uğraşmıyoruz. Kurtaracağımız dönem de önemli olan. Yani zaten sonbaharda kışa gireceksek iki üç çerçevelik bir arıyı bile kurtarmaya çalışmıyoruz. Çünkü zaten kış yaklaşıyor. Yani bu arıyı kurtaracaksınız. Ana arı kabul ettireceksiniz. Yumurtlayan ana arının yavruları zaten çık, çıkacak kışın ortasına denk gelecek. Tekrar yavru yapamayacak. Koloni tekrar gücünü toplayamayacak. Yani çok fark etmeyecek. Onun için bu arının kurtarılmaya değer olduğuna sizin önce kendinizin karar vermesi lazım. Değer değilse bu kovanın gene çerçevelerini diğer arılara dağıtacaksınız. Bir 15-20 dakika daha bekleyeceksiniz. Sakinleştikten sonra kovanı olduğu yerden kaldıracaksınız. Yandaki arıları bu yalancı yapan arıysa bunu kaldıracaksınız. Bunun sağındaki solundaki arıları birbirine doğru yanaştıracaksınız. Bunu da güçlü bir kovanın kapağının üstüne bırakacaksınız. Buradan uçan tarlacılar gelecek bu kovanlara girecekler. Dört gün sonra da bu kapağın üstüne bıraktığınız arıyı silkeleyeceksiniz. Güçlü arının önüne ortadan kaldıracaksınız. Yapacağınız işlem bu. Kurtarmak için yapacağınız işlemse birazdan bölmeyi anlatacağım. Küçük bir bölme arı hazırlayacaksınız bir kovanda. O hazırladığınız bölme arı kenarda beklerken bu yalancı yapan arının gene çerçevelerini silkeleyeceksiniz, dağıtacaksınız başkarılara. Bunun içerisinde boş çerçeveler bırakacaksınız. Yani çok gıda bakımından onu orada tutabilecek çerçeveler değil. Elden geldiği kadar boş çerçeveler bırakacaksınız. Bir yarım saat bu sakinleştikten sonra bu kovanı kaldıracaksınız. Gene güçlü bir arının kapağının üstüne bırakacaksınız. Bunun olduğu yere diğer bölme hazırladığınız oğlu getireceksiniz. Sunni oğlu bırakacaksınız. Sunni oğlu yapmamızın gerekçesi ne? İçeride bütün kadro var. Kovan içi çalışan kadrolar var. Tarlacılarda bu kovandaki tarlacılar meraya gidip bal, polen, çiçek tozu toplayıp bu kovana gelecekler. Bu kovana gelip bakacaklar ki burada bir düzen var. Herkes gayet güzel şekilde çalışıyor. Ve bunlar da burayı benimseyip kendi kovanları belirleyerek çalışacaklar. 4 gün geçtikten sonra, 4 gün, 5 gün sonra bu güçlü arının üstüne bıraktığınız kovanın çerçevelerini güçlü arının önüne silkeleyip kovanı ortadan gene kaldıracaksınız. Bu kadar. Bu yöntemler arkadaşlar sapma yapmayacak %100 garantili yöntemlerdir bakın. Başka bir sürü yöntem duyabilirsiniz söyledim. Yöntem anlatılabilir. Bunların birçoğu bazı dönem tutar bazı dönem tutmaz. Tutması ve tutmaması ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir hangi olayın gerçekleştiği önemli. Yani geçit mi var yumurtlayan işçi arılar mı var? Bu ikisini birbirinden ayıramıyoruz biz. Bu etkiler mevsim koşulları etkiler. Arının ırkı etkiler. Yani farklı yöntemlerin tutması ile ilgili. Yani bunu söyledik ama birisi der ki size, ya bu o kadar uğraşmana gerek yok. Bu kovanı götür 150 metre ileriye silkele. Tarlacılar gelir. Buraya bir tane iki çerçeve arı koy. Bir tane daha ana arı koy. Gelince tutar. Tutar mı? Tutar. Yumurtlayan işçi arılar varsa tutar. Geçit birey varsa, geçit bireyi de uçup gelirse tutmaz. Aynı şey devam eder. Beş tanesini yaparsınız tutar. Bir tanesini yaparsınız tutmaz. Aradaki fark budur. O dönem yağma çoktur. Siz silkelediniz zaten o piyasada yağma var. Arılar birbirlerine habire zorluyor. O onu yağmalamaya çalışıyor. Bir de siz silkeleyince bu tarafta bulut gibi arı gelir. Diğer kovanlarda bu kovanı yağmalamaya çalışır. Hem tutmaz hem de olan da basar gider. Ya bunu yaptık tutsun diye ama bu sefer de eldeki arı da bıraktı gitti. Sebep diğer arıların bunu yağmalaması. İşte Temin anlattığım yöntemde bakın yağmaya sebebiyet vermez. Bunun tarlacıları gidiyor, geliyor kovanlarına. Siz böldüğünüz arıyı koyduğunuz zaman uçuş dediğini de yağmanın tedbirlerini alırken uçuş dediğinde daraltıyorsunuz. Başkarının girişini engellemek için. Bunlar çalışıyorlar, geliyorlar kendi kovanları gibi. İçerideki kadroda genç olmasına rağmen gene 3-5 tane bekçi koyuyor kapının önüne koruyor kovanı. Kovan yağmalanmıyor böylece. Yani en garanti yöntem olarak anlatabileceğim bu. Ne yapacağız? Tabi ters koymakta fayda var. Tabii, tabii. Ters koyulmasına fayda var. Bu ters koyulma sahne hep bu tarafa doğru çalıştılar ya. Tekrar gelip aynı yeri bulamasınlar diye. Ters koyulmasının gayesi o. Düz koyarsanız da çok sıkıntı olmaz gerçi de. Ters koyulmasına hem bizim için de. Ters koyduğunuz zaman fark ediyorsunuz. Ya bunu niye ters koydum diyorsunuz. Hani bir tezgaha bile koysanız. Ya bu kovanın ters koydum demek ki problemiydi tüh unutmuşum diye. Benim gibi kafanız çok karışıksa ayırt edici bir şeyler aralıkta koymanız lazım. Evet. Bununla ilgili var mı aklınızda sormak istediğiniz? Geçit bireyi bu kovanda kalıyor ya, 5 gün sonra güçlü kovanın önüne silkelediğimiz zaman o kovan zaten yabancı arı olduğu için kabul etmiyor onu. Kovanın önünde ölüyor. Sürekli yani geçit bireyi ilk üretildiği zaman kendi kovanındaki arılar tarafından hürmet görüyor. Yumurta atıyor, feromon salgılıyor. Fakat attığı yumurtalar hep dövsüz olup erkek arı oluşmaya başladıkça kendi kovanındaki arılar tarafından bile çok Önemsenmiyor artık. Çünkü kovanın geleceğinin tehlikeye gittiği ön plan. Yani onu artık savunmuyorlar, bakmıyorlar. Onu da kendi çapında geziniyor. Şimdi arkadaşlar. Bölme kovan sünnü yolunu anlatacağım. Şimdi... Tabi arıdan biz hani arı dediğiniz zaman herkesin aklına verim olarak bal geliyor. Fakat arıları arı olarak çoğaltabilmek, yeni koloniler oluşturmak, bunları pazarlamak yani müşteri bulup satabilmek gene farklı bir üretim dalı. Arı kolonisinin iyi gelişmesini sağlayabiliyorsanız arı çoğaltmanız işin olmazsa olmazı gibi bir şey. Yani 10 tane arıya çok iyi bakıyorsanız bundan bir 10 tane daha arı yapmanız bizim için çok basit bir şey olarak görürüz biz. Hatta bunu yapmakta bizim bölgemiz için mecburiyet gözüyle bakıyoruz. Şunu hesap ediyoruz her zaman. Ya benim 10 tane arım var ama yani ben bunları hızlı bir şekilde geliştiriyorum, güçlendiriyorum, sezonu sokuyorum. Bu sene bunlar benim için yeterli. Fakat bir 10 tane arı da yedek yapayım ki herhangi bir şey olur, hastalığa maruz kalır. Bu arılar zarar görür. Veya bu arılar sonbaharda geriler toparlayamam. Öbür tarafta genç kadrolar geri vurmaz. Bu 10 tane arı bir sonraki senesi için en kötü ihtimalle bir sonraki sene için bile bana hazır e, üretim kadrosu olarak gelir. Bu e, elimizde yapmamız istediğimiz bir şey. Artı. Daha önceki konuları anlatırken dedim ya, kuluçkalıkta fazla çerçeveler olur, aşırı besleme yapmışsınızdır, sonra farkına varırsınız. Ya ben her arada ikişer çerçeve şerbet doldurmuşum, doldutturmuşum araya. Şimdi bu şerbetler fazla bala gireceğim, ben bu çerçeveleri eve koyamam. Aralıkta bir yere de koyamam. Ama işte elinizde ufak koloniler olursa bunlar da kullanabilirsiniz. Gene fazla çerçeveleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Artı ürettiğiniz arı benim telefonum çalıyor değil mi? Ürettiğiniz arı aynı zamanda ekonomik bir değer. Yani talep eden olur, arı isteyen olur satarsınız. Yani bu bir alternatif olarak elinizde ürün çeşidi olarak da bulunması gereken bir şey. Bunun için hani elimizdeki arıları sezonun ilerisinde geliştirebiliyorsak İki adım ileriye gidebiliyorsak onlardan birkaç tane ufak arı yapabilmek bizim için bir destektir. <gülüyor> Şimdi burada elinizdeki arıyı da iyi geliştirdiğinize kanaat getirmeniz lazım. Yani ben evet bu arıyı geliştirdim. Bala kadar bu arıyı bir bu kadar daha geliştirebilirim. Ve bunlar bala istediğim kadroyu oluşturmuş şekilde girerler. Ben bunlardan birkaç çerçevelik bölme arı alabilirim diyebilmeniz lazım. Bunu diyebiliyorsanız başarılı olursunuz. Yani hem bala sokacağınız arıda kadro kaybetmemiş olursunuz. Hem de arkada yeni kolonileri de hazırlamış olursunuz. Şunu yaparsanız hata etmiş olursunuz. Tam arıyı geliştirdiniz. iki katlı duruma getirdiniz. Kadrosunu oluşturdunuz. Bala yaklaştınız. Gittiğiniz arıyı ikiye böldünüz. Ne oldu? Arıda bir... Düzen bozukluğu oluştu. Arı tekrar kadro oluşturacak. iki katlı nüfus haline gelmesi lazım. Bizim bölgemiz için en iyi olarak. iki katlı nüfus haline gelecek ki balı getirecek, arttıracak ki stoklayacak. Bunu geriletmiş oldunuz. <gülüyor> Ama başka bölgeler için bakın bu uygundur. Mesela Trakya bölgesine gidiyorsanız erken dönemde 10 çerçeve arı gittiğiniz zaman bal akımı bölgesel bölgesel Artış gösterdiği için bir yerde arıyı kata getirirsiniz. 15-20 günde katı da doldukturur. Bir sonraki yerde de bal doldukturursunuz. O bölge için yapabilirsiniz bakın. Ama bizim bölgemiz için çok ideal değil. Seneden seneye sıkıntılar yaşarız. Onun için bala sokacağımız kadronun yeterli olduğuna getir, kanaat getirdikten sonra ondan sonra ufak bölme yaparız. Bunu ikiye eşit parçaya böldüğünüz zaman... O seneki bal verimini de elden kaçırmış olursunuz. Oğuldan çok farklı olmaz. Yani tam bala bir hafta var pat pat pat pat arılar oğul verdi. Aynı şey yani. Kadroyu tamamen ikiye bölmüş oluyor. Onun için sizin kontrolünüz altında gelişimin devam etmesi ve sizin istediğiniz şekilde verime ulaşabilmeniz bakımından kontrollü geliştirmeniz önemli. Burada... Bölmeyi çok iyi yapabilme de işinden önce yeni başlayanlar için söylüyorum. Öncelikle arıyı çok iyi geliştirdiğinizi kendinize test edeceksiniz. Şu kanaate kendinizi getirme. Evet ben mevsim dalgalı da geçse çok ideal geçmese de arımın bakımını yerine getirip arımda hızlı bir gelişimi yerine getirebildim. Yani iyi yavru alanı açabiliyorum iyi yavru attırabiliyorum ve arım benim geri vurmuyor ileriye doğru gidiyor. Ben bunu 7-8 çerçevelik nüfusa geldikten sonra da devam ettirebilirim ve 2 çerçevelik ufak bölmeler alabilirim diye kanaat getirdim.